disosyatif amnezi ee, disosyatif amnezi çoğu kişilik bozukluğu olmadan e, hasta da tekil bir şekilde olur mu? Yani disosyatif amnezi demek çocukluk çağındaki travmatik yaşantılarla ortaya çıkan e, daha doğrusu tetiklenen e, meydana gelmeye başlayan erişkin yaşamında da gün içerisinde birden ortaya çıkan nutkanlıklar e, vesaireyle kendini ortaya koyan bir rahatsızlık. Ama herhangi bir unutkanlık değil bu. Mesela tümden bir kişinin bir gün boyunca ne olduğunu hiç hatırlayamaması, etrafındakilerin ona olan biteneği hatırlatıcı cümleler, ayrıntılar verdiği halde o kişinin bunların hiçbirini hatırlamaması bir disosyatif amnezi örneği olabilir. Yine çoğul kişilik bozukluğunda gözükebilir. Çünkü... Yine çocukluk çağı travmaları ile olan, disosiyatif amnezi ile aynı hastalık grubunda olan disosiyatif çoğal kişilik bozukluğunda da başka başka kişilikler devreye girdiğinde kişinin kendi esas kişiliği, host, ev sahibi dediğimiz kişilik devre dışında kalır ve böylece o diğer kişiliklerin hafızasında kayıtlı olup esas kişinin hafızasından silinen veya orada gözükmeyen parçalar oluşabilir. Bunlar size biraz... ...film gibi gözüküyor olabilir ama gerçek bu. Disosyatif amnezi... ...benim de meslek yaşantımda çokça rastladığım... ...bir psikiyatrik tablodur. Hatırlayın Türk filmlerinde de olur. Başına önemli bir olay gelir ve her şeyi unutur. Sonra başka bir önemli olay olur ve kişi her şeyi hatırlar. Filmdeki olaylar çözülür vesaire. Buna benzer şekilde disosyatif tablolar değildir ama... Mesela kişi sağır olmuştur, kör olmuştur bir trafik kazası sonrası vesaire bir travmatik olay sonrasında işte sevdiği gelir ve birkaç cümle söyler. Ondan sonra kişinin gözleri görmeye başlar veya işte kulağa duymaya başlar vesaire. Bunlar da yine travma bağlantılı bozukluklar veya konversiyon bozukluğunda görebileceğimiz çeşitli klinik durumlardır. Yani sadece tür filmlerinde uydurulmuş tablolar değildir. ...kendine göre psikiyatri literatüründe karşılığı, gerçeklikleri olabilen tablolardır. Evet, bu sorunun cevabı olan şey yani disosiyatif amnezi, travmaya bağlı, çocukluk çağı travmalarına bağlı... ...ilişkinlik yaşamında bir günü unutmak, birkaç saati yok olmuş gibi algılamak vesaire şeklinde seyreden amnezi yani unutma ile... Ee, çoğul kişilik bozukluğu olmaksızın bu tablonun ortaya çıkabileceğini soruyordu. Çıkıp çıkamayacağını soruyordu. Evet, böyle bir unutkanlık tablosu. Hiçbir biçimde çoğul kişilik bozukluğu olmadan da tek başına gözükebilir. Zaten adı dissociatif amnezi, bağımsız bir tanıdır aynı zamanda. Çoğul kişilik bozukluğu grubunda, dissociatif bozukluklar grubunda bu da bağımsız bir tanıdır. Tıpkı multiple personality disease gibi yani çoğul kişilik bozukluğu gibi. Disosiyatif amnezi de unutkanlıkta ayrı bir tanıdır. Disosiyatif bozukluk son 40-50 yılın psikiyatri literatüründe çok tartışılan bir konusudur. Özellikle son 20-30 yıl yoğun tartışmalarla geçtikten sonra artık tanı geçerli, kanıtlanmış, çok sayıda çalışma yapılmış, Türkiye'de de araştırmalar yapılmış bir konudur. E, doğrusu ben de çokça sayıda hasta tedavi ettim, ediyorum. Kendi web sitemizde de çoğal kişilik bozukluğuna ilişkin vakalara ait notların dökümünü görebilirsiniz. Biraz gerçekten fantastik, ilgi çekici hastalardır. Fakat bunlar gerçektir. Film öyküleri değildir. Hemen her zaman hayatımızda karşılaşabileceğimiz psikiyatrik tablolar. Yine buna ilişkin bir film izlemek isterseniz, benim iki hastamın öyküsünden yola çıkarak senaryo sinopsisini yazdığım e, sıfır Dediğimde isimli film Sıfır Dediğimde Bir hipnoz telkinidir Sıfır Dediğimde 19,8,7,6,5 hani e, Sıfır Dediğimde işte bu hipnozdan çıkacaksınız Vesaire dediğimiz bir kalıp var Sıfır Dediğimde Filminde ismi bu Filmde hipnoz sahneleri de var İki hastamın öyküsünü birleştirerek Ki onlar e, Birisi disosyatif amnezi Biri de çoğul kişilik bozukluğu olan iki hastaydı Senarist ve yapımcı yönetmen arkadaşın onları kendisinin füzyon birleştirmesiyle ilginç bir öyküye dönüştü. İzlenebilir Houston Film Festivali'nde en iyi film, en iyi ilk film ve en iyi yönetmen ödüllerini almıştı. Dolayısıyla benim için de çok güzel bir hikaye. Gerçekte bahsi geçen hasta, disosyatif amnezi olgusu bir otelde. Bir arkadaşıyla yaşadığı çok ne diyeyim, travmatik bir geceden sonra intiharı vesaire düşünmüş. Otelden, penceresinden neyse balkonundan aşağıya atlamayı planlamış. Fakat bunu yapmamış. Bununla birlikte o günü tümüyle unutmuş genç kadın bir hastaydı. Çok seneler önce, yaklaşık 20 yıl kadar önce. Bu hastanın öyküsü diğer bir hastanın öyküsüyle birleşerek... ...Sıfır dediğimde filmine konu oldu. Ama tabii ki özgün öykülerden çok farklı. Sanatçı onu her zaman daha farklı yoğuruyor ve farklı bir ürüne dönüştürüyor.